Seni hatırlatan şarkılardan ördüm kalbi Hep duvarlar giden gittiği yerde mutlu fayda etmez Bak duala. Solumda sancılar aklımda çıktı yine fırtınalar Güzel bir tara şahit olacak kirpiğindeki uçurumlar ise ben değilim Sensizlik yeşil delilik olur diye biz çok denedik Ve belki çöle bi çiçek ektik Doğmayacak güneşi bekledik de sevgimizden kaldık Yedim yüzüne yağmur yağdırmak gibi yoktu benim iş niyetim Manzaralarda da anlamını çıkarttı hemen bak Üstünden gittiğinden beri şarkılar açmak ister melodisinden Kader bana bi izin ver ucuza bekler dursa inan, dönecek verdiği sözlerde Yaşamak için sebep yok da ölmek için erken daha Pamukları kıskandıran kalbin nasıl dönüştü demirdağ Anlıyorum derin siz ve sessiz, yazıyorum o sayfalarca dolmuyor, nedansız siz an çökerdi sis, gözlerimle parça parça duyguların darmadağın, hep ayrı bir safta Duyduğum en güzel müzik, bizi ölçemez Ve samimi sözler faniyetten yalan söylemez Dünyam dağınık dönemez, dünya sen güzeli sevemezsin ya Diyeceksin bu adamlar kim göremezsin ya Ne olurdu tekrardan çark etmesi organların buz kesip Yamda karınca kadarım sıra tamak bana adım ölümsüz sıcacığa tadımı bırak odamaklara yarınlarını boş ver şimdi dününü unutma meleklerin ellerinde müzik kutusu ufukta sigaranın dumanında kimi de hatırla dinle veya dinleme bizi aykırılıklı adamlar tüm her şeyi Zamanlı kara bulutlar evet. Sevimsiz hep fedalar Ellerinden tuttular Yakadılışırken kalplerinde damla yandı günahlar Benim bildiklerimi gizleyenler oldu bulutlar İçlerinde fırtınayla yere döküldü damlalar Yaptıklarımı görmeyen doğuydu sordu komşular Yazdıklarımı saklıyordu hiç bilinmez şarkılar Yaza yaza kaç gün bitti kaç Kalem yazdı da söz bu gönle boş, boş ver Hoş değilse ver. kaybedenler gidenlerine yol var unutuğu mu ama umutuzuza gönderdi şarkı oldu eski değil yolla belki dinler tüm her şeyin bir yolu var beri